Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar Ağustos 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili teraziler geçtiğimiz ay boğa burcunda meydana gelen büyük kavuşum Sizleri özellikle e, krizli meseleler noktasında tetiklemiş olabilir. Birçok terazi burcu hiç beklenmedik değişimler ve deneyimler yaşamış olabilir. Alacak verecek konusunda toplu para giriş çıkışları konusunda eşin maddi durumu veya e, çözülmesi gereken zorlayıcı meseleler noktasında değişimler yaşamış olabilir. Aslında bu etkileşimler e, Ağustos ortasına kadar da kendisini göstermeye devam ediyor olacak. Evet Ağustos ayı yorumlarına geçmeden önce kanalıma henüz abone değilseniz abone olarak desteklerinizi göstermek için ve aynı zamanda zil tuşuna basarak e, bildirimleri açarsanız yeni gelen videolardan haberdar olmak için e, hem abone olup hem de bildirimleri açabilirsiniz ve beni Instagram opikus adresinden de takip edebilirsiniz. Şimdi bakalım Ağustos ayında siz sevgili terazi burçlarını neler bekliyor olacak. Evet hemen 2 Ağustos'ta başlıyoruz. 2 Ağustos'ta Mars Uranüs kavuşuyor. 18 derece boğa burcunda yaşanacak bu kavuşum. Aslında 22 Temmuz'dan bu tarafa bu etkiler, bu enerjiler altındayız. Bu kavuşumun boğa burcunda meydana geliyor oluşu. Özellikle 8. ev konularında yani krizler, ameliyatlar, operasyonlar, Alacak verecek meseleleri, borçlar, miras, nafaka, tazminat, hak ediş gibi konular ön plana çıkacak bu süreçle beraber. Ve burada belki birçoğunuz sürprizler bu etkiyi çok daha pozitif bir şekilde deneyimlerken bazılarınızda krizlerle mücadele etmek durumunda kalabilirsiniz. Bu noktada kişisel doğum haritalarının farklılıkları önem arz etmekte. Ancak her ne oluyorsa... Özellikle beklenmedik bir şekilde, çok kadersel bir şekilde oluyor. Aniden elinizde bir miktar para geçebilir, aniden bir para çıkışı söz konusu olabilir, e, aniden bir operasyon geçirmek durumunda kalabilirsiniz. Veyahut e, birilerine destek olmak zorunda kalabilir veya hiç ummadığınız kişilerden destek görmüş dahi olabilirsiniz. E, tabii ki yine benzeri süreçleri tetikliyor olacak bu kavuşum. 4 Ağustos'ta Merkür'ün Başak Burcu geçişiyle beraber biraz daha kendi içinize yönelim sağlamaya başlıyorsunuz. Rüyalarınız bu dönemde çok aktif olabilir. Geçmişe çok fazla kafayı takabilirsiniz. Geçmiş meseleler çok fazla zihninizde yer edinebilir. Özellikle bilinçaltı çalışmaları yapmak adına çok uygun bir süreç olacaktır Merkür'ün 12. ev ziyareti. 7 Ağustos'a geldiğimizde Mars-Satürn karesi kesinleşiyor. Mars 22 derece boğa burcunda bulunurken Satürn ise 22 derece kova burcunda bulunacak. Mars'ın 8. evinizden Satürn'ün ise 5. evinizden kare görünümü özellikle parasal anlamda büyük riskler almamaya sizi teşvik ediyor. Yani elinize örneğin bir miktar para geçti hemen bunu değerlendirmeliyim biri 5 yapmalıyım gibi bir moddaya girerseniz büyük zararlar elde edebilirsiniz. Yani büyük zararlar yol açabilir özellikle. Aynı zamanda kendi korkularınız, kaygılarınız, sırlarınız, aşk hayatınız, cinsellikle alakalı konular noktasında da kendi kendinizi kısıtlamış olduğunuzda. Alanlar tekrar tekrar patlayabilir ve göz önüne çıkabilir gibi bir yerleşimde söz konusu. Tarihine geldiğimizde ise Venüs-Plüto karşıtlığı yaşanacak. Venüs 26 derece engeç burcundayken da 26 derece Oğlak Burcu'nda ve sizin haritanızında da köşe noktalarını tetikleyecek bu yerleşim. Özellikle 4. ev ve 10. ev aksında meydana gelen bu etkileşime baktığımız zaman şunu söyleyebiliriz. Kariyerinizle alakalı, geleceğinizle alakalı pozitif destekler görüyor olsanız da belki evle alakalı sorumluluklarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Aile büyükleriyle ilgili problemler sizi biraz zorlayabilir. Bununla beraber bir taşınma, bir yer değişikliği, iş değişikliği gibi temalarda yine bir sizi ikilemlerde bırakabilir gibi gözüküyor sevgili terazi burçları. 11 Ağustos tarihinde ise Güneş Uranüs karesi söz konusu. Güneş 18 derece Aslan burcundayken Uranüs 18 derece Boğa burcunda bulunacak. Bu kare görünüm e, bu noktada 11. ve 8. evde özellikle parasal konularda belki de Büyük bir yatırım yapmanız gerekiyor belki bir hayalinizi gerçekleştirmek için bir miktar kredi kullanmanız gerekiyor yani toplu paralar ve yatırımlar noktasında aniden risk alma eğiliminde olabilirsiniz. Evdeki hesap çarşıya uymayabilir. Sizden maddi anlamda beklenti içerisinde olan kişiler olabilir. Özellikle dostlarla, arkadaşlarla veya çok uzun vadeli e, projelerle e, maddi durumunuzu sıkıntıya sokacak e, deneyimlerde bulunmayın. Yani burada özellikle toplu para giriş çıkışları biraz sizi zorlayabilir. Umduğunuz gibi ilerlemeyebilir. E, süreçten kendini münteri tutan kişiler olabilir. O yüzden bu anlamlarda risk almama noktasında çok fazla detay var açıkçası sizin haritanız açısından. Tarihine geldiğimizde kova burcunda bir dolunay var. 19 derece kova burcunda meydana gelecek ve yine bu güneş Uranüs karesini hem de Temmuz sonundan beridir yaşamış olduğumuz kuzey ay düğümü etkileşiminde tetikliyor bu dolunay baktığımızda. Dolayısıyla biraz zor bir dolunay ve Temmuz'un sonundan beri yaşamış olduğumuz sürecin artık somut anlamda gözlerinde serildiği bir dolunaydan bahsediyoruz. Siz bu dolunayı 5. evinizde yaşayacaksınız. Burada özellikle tabii ki çocuklar, çocuklarla alakalı gündemler ön plana çıkabilir. Aynı zamanda aşk hayatına sizi mutlu eden aktiviteler, bunlarla alakalı projeler, yaratıcı projeler varsa bunlarla alakalı gündemler, yatırımlar, özellikle risk almış olduğunuz yatırımlar varsa belki bu yatırımı sonlandırabilirsiniz veya bu işle alakalı krizli bir durum ortaya çıkabilir. Yani özellikle yatırımlar noktasında... Çok dikkatli olması gereken bir aya giriş yapıyor olacaksınız sevgili terazi burçları. 15 ile 18 Ağustos arasında Mars ve Plüto arasında, Merkür ve Uranüs arasında ve Venüs jupiter arasında çok güzel üçgen açılar var. Burada özellikle taşınmak, yer değiştirmek, bir ev arayışı içerisinde olmak gibi gündemler varsa e, hayalinizdeki evi bulup hemen taşınabilirsiniz. E, bununla beraber geçmişle alakalı hesaplaşmalarınızı iyileştirmek, hiç beklemedik yerlerden destekler görmek adına da çok güzel çalışacak e, yerleşimler ve günler. Yani Ağustos ayının en şanslı aralığı aslında 15-18 Ağustos aralığı diyebiliriz. 20 Ağustos'a geldiğimizde Mars'ın İkizler Burcu transiti başlıyor. Bu transit de çok önemli. Aslında Mars her sene İkizler Burcu'na veya diğer burçlara e, etkileşimde bulunuyor. Ancak bu seneki Mars İkizler Transiti çok uzun sürecek arkadaşlar. Yani neredeyse yılın ikinci yarısının tamamen Mars İkizler transitiyle e, etkili olacağını söyleyebiliriz. Çünkü retro hareketiyle beraber yıl sonuna kadar Mars'ın burada e, ilerleyeceğini görüyoruz. Şimdi İkizler Burcu sizin haritanızda e, baktığımız zaman 9. evi yönetiyor. Mars yıl sonuna kadar 9. evinizde ilerleyecek. Nedir 9. ev? Seyahatler. Yurt dışı ile alakalı meseleler, hukuksal gündemler, yer değiştirmek, şehir değiştirmek, ülke değiştirmek, yeni bir eğitime başlamak, yeni bir kursa yazılmak, yeni inançlar, yeni felsefeler, yeni ideolojiler demektir. Burada e, demek ki bu konularda bir hırsınız, bir azminiz olacak. Belki bir sınav sürecine hazırlanıyorsunuz. Bununla alakalı çok motive bir şekilde çalışabilirsiniz örneğin. Veyahut aniden yurt dışına yerleşmeye karar verebilirsiniz. Bir çevre değişikliği, bir ideoloji değişikliği olabilirsiniz. Olabilir. Kendi fikirlerinizi savunurken her zamankinden daha rekabetçi, daha hırslı ve daha sert bir tutum da benimseyebilirsiniz. Burada e, özellikle tabii ki hukuksal konularla ilgili gündemleriniz varsa da çok hızlı etkileşimler yaşanabilir. E, sadece fikirlerinizi ifade ederken çok sert olmamaya gayret gösterin. Özellikle sosyal medyada, farklı mecralarda yanlış anlaşılma ihtimaliniz de olabilir sevgili terazi burçları. 23 Ağustos tarihinde Merkür ve Plüto arasında bir üçgen açı oluşacak. Merkür 26 derece Başak Burcu'nda, Plüto ise 26 derece Oğlak Burcu'nda bulunacak. Bu etkileşime baktığımız zaman özellikle e, burada ailevi gündemlerde bir şans elde etme durumu söz konusu. Belki uzun zamandır çözülmeyen bir miras konusu çözümlenecek. Belki aradığınız evi bulacaksınız. Belki içsel anlamda kendi yuvanızda, ailenizde huzurlu ve konforlu hissetmek durumu da yine bu üçgenle beraberken Kendisini gösteriyor olacak 23 Ağustos'a geldiğimizde Güneşin Başak Burcu transiti başlıyor Güneşin Başak Burcu transiti ile beraber biraz daha kendi içinize yönelim sağlamak isteyebilirsiniz ee, dışarıda çok fazla gözükmek istemeyebilirsiniz yöneleceğiniz biraz içinize yöneleceğiniz bir süreç başlıyor olacak bu etkileşimle beraber 26 Ağustos'ta ise Merkür Burcu'nuza geçiyor Bu da aslında e, Artık bir takım kararlarınızı ilan etmek istediğinizi, bazı görüşmeler, bazı anlaşmalar, bazı konuşmalar yapacağınızı da ifade etmekte. 27 Ağustos tarihine geldiğimizde Başak Burcu'nda bir yeni ay var. Bu yeni ay 3 derece Başak Burcu'nda meydana gelecek ve sizin 12. evinizde. Burada aslında kendi içinizde bir takım olgunlaşma süreçlerini deneyimlediniz ve içsel anlamda bir karar aldınız sevgili terazi burçlarım. Ne istediğinizi biliyorsunuz, nasıl hamleler yapmanız gerektiğini biliyorsunuz ama bu kararları şu an kimseye açıklamak veya izah etmekle uğraşmak istemiyorsunuz. Biraz daha kendi korkularınız, bilinçaltınız, geçmiş yargılarınızla alakalı yüzleşmeler yaşadınız ve içsel anlamda aslında bu başak yeni ayı ilerleyen süreçte nasıl aksiyonlar alacağınızı e, netleştirdiğiniz bir yeni ay e, gibi değerlendirilebilir. Ay sonuna geldiğimizde ise 28 Ağustos'ta Venüs-Satürn karesi aktif. Venüs 20 derece aslan burcunda. Satürn 20 derece kova burcunda. Yine kare görünüm diyorum ama arkadaşlar buraya yanlış not almışım. Venüs-Satürn karşıtlığı mevcut. Buradaki etkileşim özellikle 6. ev ve 12. ev. Ve bununla beraber 11. ev ve 5. ev aksını tetikliyor. Burada... Bazı hayaller var, bazı hedefler var. Bir taraftan da sizi mutlu eden şeyler var. Özellikle sanki şöyle bir şey hissediyorum. Sizi mutlu eden şeylerden kendinizi biraz alıkoyarak uzun vadeli hedeflere başlayabilirsiniz. Yani e, kısa vadeli mutlulukları Kenara bırakıp uzun vadeli projeler için bazı fedakarlıklar vermeye başlayabilirsiniz ki bu konuda menfaatleri de elde edeceksiniz. Aynı zamanda risk aldığınız yatırımlardan da bir takım kazançlar elde edebileceğiniz ama bu riski alıp almama noktasında tedirgin olacağınız bir süreç ama Ağustos e, ayı biraz bu konularda uyarı sağlıyor. Tabii ki kişisel doğum haritaları farklılık arz edebilir ama çok büyük riskler almayın uzun vadeli planlar yapın yönünde gökyüzünün mesajları var Ağustos ayında sizlere sevgili terazi burçlara. Evet Ağustos ayı gündemi bu şekildeydi umarım mutlu sağlıklı huzurlu bir ay olur sizler için. Kanalıma abone olmayı videoyu beğenmeyi beğendiyseniz tabii ki ve Temmuz ayı ile ilgili yorumlarınızı aşağıda paylaşmayı unutmayın. Danışmanlık ve iletişim için Instagram opikusastroloji hesabı veya opikusastroloji.gmail.com adresinden de bana ulaşabilirsiniz. Sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın.